Bugün klipslerden ve klips fırdöndülerden, ne olduklarından, nasıl çalıştıklarından ve bunları kullanıp kullanmamamız gerektiğinden bahsediyoruz. Klips, çok hızlı yem değişikliklerine izin veren bükülmüş bir tel parçasıdır. Oltanızı bir uca bağlarsınız ve diğer uç açılıp kapanarak, bir yemi hızla takmanıza yardım eder. Fırdöndü, her iki ucunda birer halka bulunan, namlu şeklinde küçük bir metal parçadır. Peki klips ve klips fırdöndü kullanmanın artıları ve eksileri nelerdir? İlk olarak en büyük avantajı, hızlı yem değişiklikleridir. Bir yemi çıkarıp farklı bir yem denemek çok hızlı ve çok kolaydır. Klips, bir aceminin kaliteli bir olta düğme atmayı bilmesine gerek kalmadan yemleri değiştirmesi için de kullanışlı olabilir. Bilmeleri gereken tek şey, klipsin nasıl kullanılacağıdır. Bir yemi her değiştirmek istediğinde, sizin yardımınıza ihtiyaç duymak yerine, Balık tutarken bir acemiye biraz daha bağımsızlık vermenin iyi bir yolu olabilir. Klipsler ayrıca lideri de kısaltmadan kullanmanıza olanak tanır. Bir lider kullanıyorsanız, klips kullanmazsanız, yemi her değiştirdiğinizde liderinizi biraz kısaltmış olursunuz. Klipsler, bir çırpıda, liderinizi kısaltmadan yemleri istediğiniz kadar değiştirmenize olanak tanır. Bazen lider olmadan nevrek veya alabalık için olta atıyor yapıyor olabilirsiniz. Ancak levrek yerine, dişli bir balık denk gelebilir. Sırf klips veya klips fır döndü kullandığım ve balığın dişleri klipse denk geldiği için, kaybetmem gereken birkaç dişli balığı yakaladığım olmuştur. Klips fır döndüler, aynı zamanda misinanın gamlanmasını da azaltır. Böylece kuş yuvası veya oltanızın ucuna sürekli dolanan bir misine ile uğraşmazsınız. Şimdi klips ve klips fır döndü kullanmanın bazı sakıncalarından bahsedelim. Klipslerin veya klips döndülerin misinanın ucuna bindireceği ekstra ağırlık, özellikle hafif yüzen yemler kullanıyorsanız, bir dezavantaj olabilir. Suda dibe batmayan yem üzerine binecek, ani bir dönüşten kaynaklanan, biraz ekstra ağırlık, dengesini kaybetmesine ve batmasına neden olabilir. Ayrıca tatlı suda avlananların kullandığı sahte kurbağalar ve diğer herhangi bir suüstü yemi ile de sorunlara neden olabilir. İnsanların klips ve klips fırdöndüleri kullanmayı bırakmasının büyük bir nedeni, büyük bir balıkla savaşırken klipsin açılması deneyimini yaşamış olmalarıdır. Düz telli klips stili, bu soruna daha yatkındır. Bu nedenle klips kullanacaksanız, telin klipse takıldığı bu stili kullanmanızı tavsiye ederim. Klipslerin tıpkı oltalar gibi bir ağırlık direnci derecesi vardır. Bu nedenle kullandığınız ipin ağırlığı için, uygun bir kuvvette klips kullandığınızdan emin olun. Klipsiniz cılızsa, deforme olabilir. Bu yüzden balığınızı ve yeminizi kaybedebilirsiniz. Klips ve klips fır döndü kullanımına karşı olanların kullandığı son büyük argüman, yemin görünümünü veya hareketini etkilemeleridir. Bir klips veya klips fır döndünün, bir yemin hareketi üzerindeki etkisini test etmek için, çok kullandığım 3 yemi aldım ve doğrudan oltaya bağlayıp, klipsle ve klipsiz kullanıldıklarında yaptıkları hareketleri kaydettim. Bu yemlerin hareketini etkileyip etkilemediklerine kendiniz karar verin. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, lütfen abone olmayı düşünün. Bir sonraki videoda görüşürüz.